Osmanlı Devleti'nin 720. yılı kutlamaların münasebetiyle Arnavutköy Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerleri olarak Osmanlı Haftası programı düzenledik. Burada Kadın Kültür Sanat Merkezi'nin eğitim gören kursiyerlerine yapmış olduğu ürünler sergilenip satılıyor. Yapmış olduğu satışlar tamamen kendi aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla. Osmanlı döneminde bu zembilcilik diye geçerdi. Hani derler ya... Gökten zimbille mi iyiydim? bu sepet anlamına gelinmiş. Geçmişteki geleneği bugünkü günümüze kadar geri dönüşüm projesi üzerinden gazetelerden ve atık malzemelerden değerlendirerek bazı eşyalar yapmaya karar verdik. Tabii bunlar boyanıp verniklendikten e, sonra suya bine değilse bulaşık makinesine de değilse inanın hiçbir şey olmuyor. Çok sağlam ve çok dayanıklı. Buraya gelmek çok güzel bir şeydi. Ben macunun ne demek olduğunu bilmiyordum. Burada aldık. Şimdi öğrendim. Topraktan birçok şeyler yapıyorlar tabaktan, adam ateşten büyük, güzel şeyler yapıyordu. Onlar çok hoşuma gitmişti. Geçmişimizi tanımak, yiyeceklerini, geleneklerini görmek bizim için çok büyük bir avantaj. Yani belediyenin yaptığı bu etkinlik çok heves verici. Yani daha çok hevesleniyoruz tarihimizi tanımak için. Bu kadar faaliyet, bu kadar insanlar görüyorum. Çok güzel, eskiyi yaşıyoruz. Belediyelerin sosyal sorumluluk kapsamında yaptığı uygulamalar çok önemli. Belediyecilik sadece yol, su, altyapı, kanalizasyon anlamında hizmet vermiyor. Toplumun tüm kesimleriyle ilgilenen kültürel hizmetler veriyor. Bundan dolayı Arnavutköy Belediyesi'ni kutluyoruz.